Merhaba sevgili terazi burçları, Şubat 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 2020 yılından bu tarafa hayatınızda önemli değişimler söz konusu. 2021 nispeten daha sakin geçmiş olabilir sizin adınıza. Ee, özellikle kova burcundaki gezegenlerin desteğini hissettiniz arkanızda. Ancak Ocak ayındaki Venüs retrosuyla beraber ikili ilişkilerde bir takım problemler yaşamış olabilirsiniz, ailevi konularda sorunlarla yüzleşmek durumunda kalmış olabilirsiniz çünkü. Venüs sizin yönetici gezegeniniz. Hala hazırda Merkür Retrosu da başladı ve devam ediyor. Ve dolayısıyla Şubat ayı aslında 2022'nin kendisini yavaş yavaş göstermeye başladığı bir ay. Çünkü Ocak ayında geçmişten gelen meseleleri çözmek adına çabalarımız oldu. Şubat ayında ise artık yeni gündemlerle ilgileniyor olacağız. Şubat ayı gündemine geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa... Abone olarak desteklerini gösterirlerse, aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa çok mutlu olurum. Şimdi hemen Şubat ayı gündemine bakalım. Hemen 1 Şubat tarihinde Kova Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni aya baktığımız zaman sizin haritanızda 5. evinizde etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle sizi heyecanlandıracak yeni bir gelişmenin zuhur edeceğini söyleyebilmek mümkün. Bu yeni bir aşk olabilir. Çocuklarla alakalı bir gündem olabilir, yaratıcı bir girişim olabilir veya risk alarak yaptığınız bir yatırım da olabilir gözüküyor sevgili terazi burçları. Bu alanda Şubat ayına heyecanlı bir giriş yapıyorsunuz gibi gözüküyor açıkçası. 4 Şubat tarihinde Merkür Retrosu bitiyor ve Merkür e, artık direkt pozisyona geçiyor olacak. Özellikle 5. ev konularında Ocak ayı itibariyle yaşamış olduğunuz Merkür Retrosu bu alanda aşk ilişkilerinde çocuklarınızla olan diyaloglarınızda, yapmış olduğunuz e, bir takım yaratıcı girişimlerde ve aldığınız risklerde e, geçebilirsiniz geçmişe tekrar tekrar dönüp gözden geçirme ihtiyacı doğuran hadiseler yaratmış olabilir. Şimdi ise bu alanda daha rahat bir şekilde kendinizi ifade ediyor olacaksınız. Kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabiliyor olacaksınız ve yeni adımlar, yeni hamleler adına da destekleniyor olacaksınız. Evet, yine 4 Şubat tarihinde Güneş Satürn kavuşumu var. Bu kavuşum 15 derece kova burcunda meydana gelecek. Yine sizin 5. evinizde meydana geliyor. Bu kavuşumla beraber özellikle hayatınıza çok sağlam bir aşk ilişkisi girebilir gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. Yani çok ciddi başlayan bir ilişki içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Çok önemli bir yatırım yapabilirsiniz. Ve aldığınız risk her neyse uzun vade çabayı ve çalışmayı gerektiriyor olabilir. Bir şekilde kendinizi ön plana atıyorsunuz ama bu çabanın, da aynı zamanda sorumluluğun da bilincindesiniz. Yani ne yapılması gerektiğinin de farkındasınız gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla uzun vadeli girişimlerde bulunacaksınız. Bir anda başlatıyor olsanız bile uzun vadeli ve istikrar gerektiren projelerde bulunacağınızı söyleyebilmek mümkün. 11 Şubat tarihinde Merkür-Plüto kavuşumu var. Bu kavuşum Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Sizin 4. evinizde. Tabii merkür Plüto kavuşumu aslında bizim önemli kararlar aldığımızı, önemli haberler aldığımızı e, zihnimizin ya hep ya hiç felsefesiyle hareket ettiğini ifade etmekte. Bu kavuşumla beraber özellikle ailevi konularda önemli bir gündemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki birçoğunuz evlilik kararı alabilir, ailesiyle alakalı tamam mı, devam mı noktasına gelebilecek büyüklükte kararlar alabilir. Ev almak, taşınmak, yer değiştirmek. Evde önemli bir değişim yapmak gibi gündemler de yine bu kavuşumla ilintilidir. Bunun yanı sıra aile bireyleriyle alakalı önemli haberler ve gündemlerle de ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ancak ilişkisinde problem yaşayan terazi burçları varsa özellikle evlilikle alakalı gündemlerde bir sonlandırma, bu durumu artık bir netliğe kavuşturma gibi enerjilerin hakim olacağını söyleyebilmem mümkün. 14 Şubat sevgililer gününde Plüto'nun ay düğümleri ile çok güzel açıları var. Plüto ve kuzey ay düğüm arasında meydana gelecek olan bu güzel açı 27 derece oğlak ve 27 derece boğa burcunda meydana gelecek. Şimdi bu da sizin 4. ve 8. evlerinizi tetiklemekte. 4 ve 8. evler biraz zorlayıcı evlerdir. Dönüşümün evleridir. Bizim içimizin, ruhumuzun, özümüzün evleridir. Dolayısıyla buradaki dönüşüm, buradaki değişim aslında yeniden doğduğumuzu gösteriyor sevgili terazi burçları. Sanki yeniden doğuyorsunuz. Ee, önemli bir mülk satın alabilirsiniz. Bir miras meselesi çözüme kavuşabilir. Çok kadersel bir şekilde, hiç beklemediğiniz bir şekilde veya hiç beklemediğiniz bir anda. Bunun yanı sıra evlilik kararı almak, boşanma kararı almak. Ama her ne yapıyorsanız sistem siz destekliyor. Yani büyük bir dönüşüm sürecinin arefesindesiniz. E, sanki gerçekten yeniden doğuyorsunuz. Kendinizi yeniden buluyorsunuz. Hem ruhsal anlamda hem maddi anlamda hem de manevi anlamda. Bu değişimi çok yoğun bir şekilde hissedeceğinizi söyleyebilmem mümkün ve gezegenlerin desteğini de e, arkanızda hissediyorsunuz. Her ne kadar zorlayıcı görünümler olsa da büyük bir dönüşüm ayı olduğunu söyleyebilirim Şubat ayının sizin adınıza. Evet 16 Şubat tarihinde Venüs-Mars kavuşumu var. 16 derece Oğlak Burcu'nda. Şimdi venüs mars kavuşumu önemli neden? Çünkü bu iki gezegendeki kişisel gezegenlerimizden ve bizi fazlasıyla etkileyen gezegenlerden. Venüs bizim dişil enerjimizi, sanatsal yönümüzü, aşkı, sevgiyi ifade etme biçimimizi, hayatımızdaki güzellikleri gösteren bir gezegen. Mars ise eril yönümüzü gösteren girişim ruhumuzu, girişimci ruhumuzu, cesaretimizi, öfkemizi, ve fiziksel yeterliliğimizi ortaya koyduğumuz, rekabetçi yanımızı ortaya koyduğumuz bir gezegen. Bu iki gezegenin kavuşumu bu iki enerji hem ekarda etmeye çalışıyor, hem de bu iki enerjinin etkisini çoğaltıyor. Yani bu alanda bir ateş topu var arkadaşlar. Siz bu etkiyi dördüncü evinizde yaşayacaksınız. Artık alevli konularda sizi rahatsız eden, Zihninizi kurcalayan, uzun zamandır sürüncemede kalan konu her neyse bu konuya çok keskin, çok net, çok ateşli bir başlangıç veya bitiş enerjisi getireceksiniz. Burada birçok terazi burcunun aniden taşınma gündemi, aniden boşanma gündemi, aniden evlilik kararı gibi gündemlerle ilgileneceğini görüyoruz. Aile büyükleriyle alakalı yapılması gereken şeyler varsa bu konuda elinizi taşın altına koyacaksınız. Aileyle alakalı ciddi sorumluluk alacağınızı görüyoruz. Aile kurmak, ailenin geleceği hakkında inisiyatif almak noktalarında da artık cesaret göstererek kendinizi öne atan kişi siz olacaksınız gözüküyor. Tüm bunların yanı sıra geçmişinize, köklerinizi, atalarınıza, çocukluk dönemlerinize dönebilirsiniz. Bu dönemde sizi heyecanlandıran konu neydi? Sizi e, hayatta tutan umut neydi? Bunları sanki tekrar hatırlayacağınız da bir gündem var gibi gözüküyor sevgili Terazi burçları. Çünkü e, Venüs mars kavuşumuyla beraber her birimiz o içimizdeki yanan tutku ateşini farklı farklı alanlarda bulmaya çalışacağız. Sanki bu konuda sizde biraz geçmiş değerlendirmesi yapacak gibi gözüküyorsunuz sevgili teraziler. Evet 16 Şubat tarihinde. Aslan Burcu'nun 28 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. E, bu dolunay aynı zamanda ay düğümleriyle de kare görünüm yapıyor. Güneşin, ayın, güney ve kuzey ay düğümlerinin sert bir e, açı oluşturduğu ve buradaki apeks noktasının e, Aslan Burcu'ndaki ay olduğunu e, söyleyebiliriz. E, bu tarz sert etkileşimlerde mevzu biraz dönüştürücüdür, zorlayıcıdır, geliştiricidir bir değişime mecbur bırakılırız. siz bu etki hangi alanda yaşayacaksınız diye baktığımız zaman bu etkinin 11. evinizde yaşanacağı gözüküyor. Ve kuzey ve güney ay düğümleri tarafından da kara görünüm alacak. Boğa ve akrep aksından yani 2 8 ve 11. evler Tetiklenecek haritanızda sevgili terazi burçları. Bu özellikle maddi girişimleriniz, kariyer gelirleriniz, birilerine duymuş olduğunuz güven, birilerinden beklentileriniz veya kendi başınıza yapmanız gerekenlerle alakalı bir farkındalık oluşturacak. Evet. Ee, bir dolunay olarak gözüküyor. Bazı dostlukları gözden geçirebilirsiniz. Kim benim gerçekten yanımda? Kim bana gerçekten destek? Ben kimi bugüne kadar dostum sanmışım? Ee, ancak kim benim dostummuş gibi farkındalıklar oluşacak gözüküyor. Bunun yanı sıra baktığımızda aynı zamanda 2-8 aksı. Burada e Şöyle bir durum var. Diğer insanlardan yardım almak zorunda kalacağız. Aslında zaten ay düğümleri bize yardım taleplerini reddetmememiz gerektiği konusunda 2022 senesi boyunca bir takım izahlarda bulunacak. Ancak e, siz bunu e, tabii ki reddediyor olacaksınız. Kendi başınıza bir şeyler yapmak istiyor olacaksınız. Bu noktada belki de birinden destek almanızın mecburi olduğu bir durum yaşayabilirsiniz. Belki bir girişimde bulunuyorsunuz. Belki geleceğinizle alakalı bir hayalinizi gerçekleştirmek adına karşınıza fırsat çıkıyor. Ancak kendi imkanlarınız, yeterli olanaklarınız yok gibi bir durum söz konusu. Bu noktada sanki ummadığınız kişilerden destek görürken, ummadığınız yerlerden de retler alacak gibi gözüküyorsunuz. Ve bu da özellikle sosyal çevre ilişkilerinizi ve dostluklarınızı gözden geçirmenize ışık tutacak gibi gözüküyor sevgili terazi burçlarım. Evet 17 Şubat tarihine geldiğimizde Jüpiter Uranüs seksili var. Jüpiter 11 derece balık burcunda. Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunuyor olacak. Şimdi Jüpiter zaten balık burcuna geçtikten sonra özellikle sizin iş ortamınız, beraber çalıştığınız insanlar, sağlığınız, günlük koşturmacı ve temponuzla alakalı bereket, bolluk ve şans getirecek yıl boyunca. Uranüs ise zaten uzun zamandır boğa burcunda sizin 8. evinizde. Burada... Sanki iş değişimi, sektör değişimi bu alanda ihtiyaç duyulan maddi olanaklar ve koşullarla alakalı çok sürpriz, kadersel destekler göreceksiniz. Belki büyük bir iş yoğunluğu içerisindesiniz. Bir arkadaşınızın, bir dostunuzun veya bir yakınınızın yardımı sizi çok rahatlatacak olabilir. Sağlıkla alakalı. Geçirmek istediğiniz bir operasyon vardır. Uzun zamandır ertelediğiniz Buna çok pratik, çok alternatif bir çözüm yolu olduğunu görebilirsiniz. Yani belki bıçak altına yatmadan bunun aslında çözülebilecek bir operasyon olduğunu fark ederek bu alanda bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Yani sağlık ve gündelik rutinler ve yapılması gereken işler noktasında destekler göreceğiniz ve bunun çok ani ve sürpriz bir şekilde olacağını gösteren bir gökyüzü görünümü söz konusu Jüpiter-Uranüs etkileşimiyle beraber 18 Şubat tarihinde Güneş Kova Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Balık Burcu'na geçecek. Güneşin Balık Burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz daha çok, iş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinleriniz, beraber çalıştığınız insanlar, varsa evcil hayvanlarınızla alakalı gündemler olacaktır. Burada sanki hayatınıza yeni bir düzen oturtmaya başlıyor gibisiniz Şubat ayı itibariyle. Ve kim sizin yanınızda, kim size ne kadar yardım ediyor, bunları teker teker değerlendiriyor gibisiniz sevgili terazi burçları. 25 Şubat tarihine geldiğimizde ayı kapatırken Merkür-Uranüs karesi var. Merkür-Uranüs karesi hepimiz için biraz zorlayıcı etkileşimleri içeriyor. Özellikle iletişimde ani gelişen durumları tetikleyebilir. Özgürleşme isteğinin hat safhaya çıkması... Zaman zaman düşünmeden konuşmak, aniden hareket etmek, ani kararlar almak eyleminde olabiliriz. O yüzden biraz dikkatli olması gereken bir süreç. Siz bu etkiyi daha ziyade 8. ev alanlarında yaşayacaksınız. Sanki geçmiş korkularınız, kaygılarınız tekrar yüksedecek ve bu alanda... Bir şeylerden hemen özgürleşmeye çalışırken sizin gerçekten yanınızda olan insanları kırıp dökebilirsiniz, incitebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Onun dışında zaten bunlar biliyorsunuz ki birkaç günlük etkilerdir. Çok da büyütmememiz gerekli. Evet, ayın gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, sağlıklı, keyifli bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @opikusastrology hesabı veya evrenselakademi@gmail.com adresini kullanabilirsiniz sevgiler